Verilen doğrusal denklemi, çözüm kümesi boş küme olacak şekilde çözünüz. Elimizde bir doğrusal denklem var ve bunu sonuçsuz olarak çözeceğiz. Sonuçsuz, denklemin sonucu olmayacak. Yani denklemin sol tarafı, sağ tarafına eşit olmayacak. Bakalım seçeneklerimiz nelermiş. Verilenlere göre, öncelikle x için bir katsayı seçmemiz gerekiyor. Daha sonra da sabit bir terim seçeceğiz. Eğer buna eksi 11 dersek, İki tarafta da eksi 11'miz oluyor. Denklemin sol tarafında eksi 11x artı 4 var. Denklemin sağ tarafı için 4 dışında bir sayı seçersek, mesela buradaki eksi 11'i seçersek, eksi 11x, eksi 11 olur ki bu da bizi bir sonuca götürmez. Çözüm kümemiz boş küme olur. Bunu nasıl yaptın diye sorabilirsiniz, hemen açıklayayım. Buraya bir bakın. Burada eksi 11x var, burada da eksi 11x var. Denklemi cebirsel olarak çözerseniz, iki tarafında terimlerine 11x eklemeniz gerekecekti. Ve bunlar da birbirine götürünce, 11x'ler de birbirine götürünce, elinizde 4 eşittir eksi 11 gibi tuhaf bir ifade kalacaktı ve bu da x için rastgele bir sayı seçemeyeceğiniz anlamına geliyor. Bunu şu şekilde de düşünebilirsiniz. Burada eksi 11 çarpı bir sayı var ve buna 4 ekleniyor. Burada da eksi 11 çarpı aynı sayı var ve bundan da 11 çıkarıyoruz. Yani eksi 11 çarpı bilinmeyen bir sayıya denklemin bir tarafında 4 ekleyip, denklemin diğer tarafında bu sayıdan 11 çıkarıyorsanız, x rastgele bir sayı olamaz. Zaten hangi sayı yazarsanız yazın, sonuç birbirine eşit olmayacaktır. Şimdi bakalım cevabımız doğru mu? sağ mı doğru